Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz karbüratörle ilgili olacak. Aracımızın karbüratörü nasıl temizlenir? Karböltürünle ilgili birkaç da bilgi vereceğim. Ee, genelde böyle videolar var karbüratör temizliği ve karbüratör hakkında bilgiler verilmiş ama genellikle böyle yüzeysel bilgilere yer verilmiş. Ee, ben elimden geldiği kadar biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım karbüratörün aksamlarını. Ee, tabii ki temizliğini yaparken de A'dan Z'ye her şeyini Tabii ki ayırmayacağım karbüratörü çünkü karbüratörün çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok. Yani aracı herhangi bir siyah duman atması, bozkunu süren değil. O yüzden ayarları iyi karbüratörüm. Sadece üç parçaya böleceğim. Yüzeysel bir temizlik yapacağım ama tabii ki yüzeysel temizliği yaparken bunun resimlerle de size destekleyeceğim. Resimlerde hangisi ne işe yaradığını, bu diyaframların sırasıyla ne işe yaradığını sizlere belirteceğim. Çünkü internette de böyle videolar göremedim. Türkçe böyle anlatımlı videolar çok fazla yok. Genellikle hep yüzeysel olarak anlatım yapılmış. Ben elinden geldiği kadar yani bilgilerim doğrultusunda detayına kadar ineceğim. Yani ne ile ne var olduğunu, nasıl yapıldığını, ne gibi bir sistemi olduğunu sizlere anlatacağım. E, bu anlatıma geçmeden önce ilk başta bir karbölyatör temizleyelim. Karbölyatörü temizledikten sonra size bilgilerini anlatırım. Hem daha böyle temiz olur, daha böyle göze gelişli olur. Hani akılda da kalıcı olur böyle görsellerle desteklediğim zaman. O zaman videoya geçelim. çöküyoruz biraz çekmeyip baskı uygulamanız gerekiyor yani bunu herhangi bir video tutmuyor üstteki vidaları söktükten sonra başka herhangi bir vidası yok bu şekilde ayırıyoruz ve karbüratörümüzün içini görebiliyorsunuz bu şekilde karbüratörümüz parçalamış olduk şimdi size şundan bahsetmek istiyorum burada gördüğünüz şu şamandıra benzinimiz dolduktan sonra bu yukarı kalkıp benzinimizi dolduğu için kapatıyor ve dönüş demediğim muhabbet yani şurada mesela dönüş yap, yapıyor mazot yani benzinimizi tekrardan depoya gönderiyor bu şekilde çalışıyor bu sistem şimdi bunu da temizliğini yapacağız ee, burada da contası var şu şekilde yani, contayı çok fazla şey yapmayın ee, dikkat edin yani contayı eğer temizli, temizleyip de tekrar kullanacaksanız elinizde yeni conta yoksa ben şimdi sıvı contada sistem yapacağım hani sıvı jonta da var olduğu için elimde çok fazla da dert etmedim bu şekilde bir conta, e, bunu çıkartmak için de şuradaki şamandıranın milini yani şu mili çıkartıp şamandırayı buradan alıp bu jontayı da buradan çıkartıyoruz bu şekilde parçalamış olduk e, bir de şöyle bir şey var şurada şunu bahsetmemiştim şu gördüğünüz az önce çıkarttık burada bir demir tutuyor bu boşta bende bu genelde tobaşların hepsinde çalışmıyor ama bunu yani düzenli bir şekilde çalıştırıp vaziyete getirmeyi düşünüyorum ee, tabi elimizde aracı bekletebilirsek hani satmazsak yani aracımızı şu otomatik jikle bu aracımızın soğuk zamanlarda hani soğuk olduğu zaman motorun rolantısını düzenliyor yani manuel jikleri uğraşmamızı engelliyor bunun çalışma prensibi de bu da termostat gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu mesela şurada Şümil var. Bu yukarı aşağı yani bir vazife yapıyor gaz pedalını. Buradan kendisi su sıcaklığına göre ayarlıyor. Bu su sıcaklığına göre kendini kapatıp açıyor. Bu şekilde çalışmanın bir sistemi var. Bunu da göz görmüş oldunuz en azından. Zaten bağımsız halde duruyor. Mesela karbüratörden herhangi bir yerine bağlı değil. Bu Weber bir karbüratör zaten üstünde de yazıyor şurada e, bu zaten ayrılıyordu böyle bunu da aktif etmeyi düşünüyorum e, aktif ettikten sonra araçta hangi, nasıl bir değişiklik olduğunu da sizlere bunu bahsedelim e, contamı daha önceden değiştirdim contalarımda sıkıntı yok yani bu şey contası diyor. Yani conta dediysem, diyaframlarla yani diyaframları daha önceden değiştirdim e, herhangi bir şeyde de e, contalarımda herhangi bir sıkıntı yok sorunsuz bir şekilde çıkartabildik ondan dolayı tekrar yerine takacağım contaları zaten bir sıkıntı olursa da Kendimiz yaptığımız için işimizi kendimiz yaptığımız için de tekrardan contasını da yenileriz yani sorun değil Şu an gerek duymadım ben Bu da Gördüğünüz gibi şu şekilde çamurla, Çamurlar Çamurlar meydana gelmiş burada Şurası mesela simsiyah bunlar temizlenecek tabii ki Bunlar temizlendikten sonra Yerden toplayıp takacağız yani bu karburatörü çok fazla da dağıtmanıza gerek yok yani şurada vidalar falan var sökülmesi gerekiyor diyorlar ya da tıkanıklık muhabbeti var ama yani çok bilmiyorsunuz karıştırmayın tabii bunları yapacağım ayarlayacağım bunları ama bilmiyorsunuz sadece şu kadarcık bir dağıtımla bas, balata spreyi de sıkıp temizleyip tekrar toplayın bunu herkes yapabilir yani bu çok fazla bir şey yok yani zorluğu yok bunu yapabilirsiniz ama tabii ki şu şeylere girerseniz bunları Biraz daha bilginiz gerekir. Yani mekanik bilgi gerekir. Veya çok iyi araştırıp eliniz anahtar tutuyorsa yapabilirsiniz. Şimdi sıra bunu çıkarmaya geldi. E ben şey söylemiştim. Şuradan hemen yani şu şekilde gördüğünüz şuradan ittiriyorsunuz şu mili. Şuradan ittirdiğimizde gördüğünüz gibi buraya doğru geliyor. Elimizde şu şekilde aldığımızda mil çıkmış oluyor. Yani çok zor bir işti. Bu mili çektiğimizde şöyle çıkıyor bunu çıkartırken şurada mesela şey var e, şunu dikkat edin bunu kaybetmeyin bu şekilde yerine ayırıyoruz bırakıyoruz. bu şamandıra daha sonra ise contamız zaten yerinden ayrılmış oluyor hafiften tornavda yani düz tornavda kullanırsanız sökmesi daha kolay olur yani çok fazla baskı uygulamayın Sıkışmış olan yerler ise tonelere şöyle uçtan darbe verirseniz daha çok çıkacaktır. Şöyle. Direkt çıktı. Bu da ortada kalan yontamızdı. Böyle kenara alıyoruz bunu da. Karbüratörümüzü bu şekilde temizledik. Biraz nemli, silicez sonra. Bezle bir, kuru bezle bir sileceğiz Ondan sonra tertemiz oldu. şu şekilde üç parçamız. Suyu da görebilirsiniz burada. Çıkan çamuru görebilirsiniz. Yani bayağı bir kirliymiş. İçerisinden böcek bile çıktı yani o derece diyebilirim size. İçinden 2 üç tane de böcek çıktı. Şu kenarlarında karbüratörümüz tertemiz oldu. Eski halinden daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum. Ayarlar da yapılacak. Karbüratörümüzün temizlenmiş hali bu şekilde. Karbüratörümüzü topladık. Gördüğünüz gibi burada siyahlıklar vardı. Bu siyahlıklarda gitmiş oldu. Bir de şurası olduğu gibi şuralar siyahtı. Şimdi bu karbüratörümüzün size diyaframlarını ne işaretlediklerinden bahsedeyim. Ee, ufak bir size özelliklerinden yani bu internet üzerinde araştırdım. Ee, genelde Türkçe Türkçe Türkçe kanallarda bu kanalı şey bu kanal diyorum. Türkçe video bulmadım bununla ilgili. Ee, genellikle karbüratörün temizliği ile ilgili videolar yapılmış. Ben en azından karbüratör temizleyip bir ayretten ufak bir bilgiler vereyim bu karbüratörle ilgili. Ee, bu karbüratörün ilk olarak şurasından bahsedeyim size. Bu sistem şurada bir tane diyafram var. Bunun içindeki yay var. Yay ile bir diyafram var. Burada da bir bağlantı var. Bu otomatik işitlenim bağlantısı. Yani bu çalışması otomatik ile alakalı. Şimdi nasıl diye soracak olursanız şu gaz pedalımız şöyle görüyorsunuz gaz pedalı bastıkça aracımızın hava yakıt karışımını ona göre ayarlıyor. Şimdi bastığımızda şu an gaza basacağım. Gaza bastığımda gördüğünüz gibi oradaki mil oynuyor. Şimdi bu araba soğukken yani çalıştığında bu diyafram bunu algılıyor şuradaki boru vasıtasıyla Burada bir ince bir boru var. Bu ona göre ayarlama yapıyor. Yani manifolddan aldığı sıcaklığa siny göre yani hava sıca sıcaklığı. Kız yani sensörler var yani manifoldda. Bu buna göre buradan şurada gördüğünüz kısım şurası aşağı doğru baskı uyguluyor. Aşağıya baskı uygulayınca ne oluyor? Bu aşağı doğru kaymaya başlıyor. Bu gaz pedalı. Bu aşağı doğru kaydım kaydı zaman aracımız röntide düzgün bir şekilde çalışmasını sağlıyor soğuk motorun yani ısındıkça bu değer dışı oluyor motorumuz belli bir sıcaklığa geldiğinde kendini bu kapatıyor. Ancak çoğu tobaşta bu diyafram çalışmıyor. Genelde manuel cikliği kullanırlar. Şimdi de size manuel cikleden bahsedeyim. Şu gördüğümüz birinci boğaz manifold klim kapatıp açıyoruz, zenginleştirmek için yapılmış bir sistem. Aracımızı soğuklarda çalıştığınız için. Şu an açık. Bu şekilde kapattığımızda aracımızın yakıtını daha da zenginleştiriyor yani. Şu an tam kapalı bu. Şimdi tam kapalıyken şunun nasıl çalıştığını göstereyim. Bu genelde internette anlatamıyor bu nasıl çalıştığı. Bunu çalışma sistemi ise bu da basınçla çalışıyor. Bu ne işe yarıyor? Şimdi çektik. Aracımızın motoru soğuk. Bu gördüğünüz kelebek tamamen kapalı. Kelebek tamamen kapalı iken aracımız çalıştığında rahat çalışacak. Ancak çalıştıktan sonra aracımızın boğulmasını engellemesi gerekiyor. Aracımız çalışır çalışmaz şimdi arkasındaki yay ittireceğim Bu içindeki yay buraya bağlı. Şuradan ittireceğim Bakın gördüğünüz gibi. Ciklemiz hafif açıldı bu şekilde aracımızın boğulmasını emniyeliyor yani bu boğma engelleyici olarak düşünebilirsiniz. Şu an bıraktım şurada şöyle şuradan da göstereyim şuradan itliyorum burada yay sistemi var bıraktığımda tekrar kendi eskerine geliyor e çünkü burada şu bağlantısı var yani şu bağlantı buraya hortum bağlanıyor şu gördüğünüz kısma manifolddan hortum basınçla birlikte bu çalışıyor. Aktif hale geliyor. O aktif hale geldikten sonra buradaki kelebek hafifle açılıyor. Aracımız normal seyrinde yani soğukken çalışmaya devam ediyor. Yani Boğmayı engelleyici olarak diyebiliriz yani. Buna. Boğmayı engelliyor. Yani jikle, manuel jicle ile bağlantılı bu tamamen. Yani aracımız ısındıktan sonra bunun bir fonksiyonu kalmıyor. Bir de aracımızı jicle kullanırken ne oluyor? Bunu Bundan bahsedeyim. Aracımızı cikle açıkken kullanırsak motor ısındıktan sonra da aracımız zengin karışımda çalışmaya devam ediyor. Zengin karışım nedir? Benzini attırıp havayı kısıyorsunuz. Ondan dolayı. Şimdi bunu açacağım. Bu şekilde olduğu zaman hava da rahat bir şekilde atmış olacak arayımızın manifolduna. Bu sistem bunu işe yarıyor. Şimdi sıra şuradaki diyaframlara gelelim. Burada iki adet diyafram var. Bu da gaz pedalı. Mesela gaza bastığımızda bu böyle şu şekilde ileri geliyor Şimdi gaz pedalına basıp göstereceğim. Şu an gaz pedalına basıyorum. Gördüğünüz gibi bunun kapış diyaframı geçer bu şekilde bastığımızda oynuyor peki bu oynadıkça ne işe yarıyor Tabii ki de gaza bastığımızda şuradan benzin sızdırıyor yani bu aracımız ani hızlanmalarında ekstra bir benzin veriyor yani aracımıza ekstra bir benzin atıyor e, araçlarda boğulma meydana geliyor diyorlar. mesela aracı çalıştırmada zorlanıyorsunuz arabayı boğmayın diyorlar ya da dip gaz yapın diyorlar ya dip gaz yapmayın demelerin sebebi bundan dolayı. Şimdi siz aracı sürekli çalıştırırken gazı pompalıyorsunuz ya. Bu gazı pompala pompala, pompala, pompala yapınca bu gazı pompalanınca bu sürekli pompala yapmaktan sürekli benzin atacak manifolda. Sürekli gazı, sürekli gazı pompaldığınız için. Buradan da atma yaptığı için aracınız boğulmaya başlayacak ve ayrı hmm. ayrıca de bujiler ıslanacak. Bujiler ıslanınca aracı daha ne yapmışsanız, ne yaparsanız hiçbir şekilde çalıştıramazsınız. Bujileri söküp temizleminiz gerekecek ee, tabi başka yolda bir gün aracınızı yani belli bir zaman bekletip bu bujileri kendi kendine kurmasını da bekleyebilirsiniz yani bu sistem de bununla bağlantılı bunu da söyleyeyim burada da diyafram var bu da kapıştı diyaframı diye geçer yani ba bağlantıda bunun içinde de benzin kokusu gelen yani benzin var bunun içinde ee, taktığımda zaten daha da detaylı sizlere anlatırım burada da gerekli bağlantılarımız var hava ile alakalı bu şu genel şu alt kısma bağlanıyor yani buradan aldığı basınçlar buradaki kelebeği ayarlıyor bu kelebek pozisyonunu ayarlıyor yani manuel araç çalıştıktan sonra biraz bir nebze açış sağlıyor ee, burada da şu şekilde gördüğünüzde 3 pinli şöyle diyafram bu da diyafram içinde diyafram var güç rafi sisteminin daha verimli çalışmasını sağlayan zayıf bir hava yakıt karışımını oranını korumak için yapılmış bir sistem yani hava yakıt karışımının zayıflığını ayarlıyor bu diyafram da aynı şekilde vakum sistemini kullanarak çalışıyor. Yani bu da hava yakıtla alakalı bir sistem. Hava yakıt orunu, e, zayıf hava yakıt oranını yani aracımızın istekli çalışması için bu parça da gerekli yani. Öyle diyebiliriz. Sıra şu gördüğünüz kabloya geldi. Bu kablonun cut off diye yani aracımızın gaz pedalından çektiğimizde yakıtı kesme sistemi. Bu benzinde çalışıyor. LPG'de çalışmıyor. LPG'de hani çalışmıyor yani bir şey yok, fonksiyonu yok yani öyle diyeyim size. Bunun çalışma sistemi de şu şekilde. Şurada ayar vidası var. Bu ayar vidası şurada gördüğünüz gaz pedalına bağlı. Şurada. Şöyle. Görebilirsiniz. Buraya çok hafif bu vida değecek. Bu gaz pedalına. Peki bu ne sistem? Bu ne işe yani? Bu sistem. Gaza bastığınızda bu judof yani kesici devreden çıkıyor. Bunun da devreden çıkmasını sağlayan burası metal olduğu için Şimdi gaz bedeninden ayağımızı kestiğimizde buraya eksi gönderiyor. Yani şey, elektrik gönderiyor. Aracımızın motoru şası bağlantılı olduğu için bunun her yeri eksi diye geçer. Eksi bağlantılı olarak geçer. Gaza bastığımızda bu sistemden çıkıyor. Devre dışı oluyor. Gaza bıraktığımızda yani aracı gazdan ayağımızı çektiğimizde bu sistem devreye giriyor. Bu işe yarıyor. Bir de şurada hava yakıt karışım videsi var. Bu hava yakıt karışım videsini e, temizlik yaparken Fazla ellemenize de gerek yok, eğer avicinizde herhangi bir ronat sıkıntısı yaşamıyorsanız ya da siyah duman atma gibi benzeri bir şeyler yoksa bu vidaları oynamayın. Bir de şurada de var. Bakınız burada da ince bir vida var. Bu ya da gaz pedalının konumunu ayarlamaya yarıyor. Öyle diyebiliriz. Şurada şöyle gö gö görebilirsiniz zaten. Gaza sonuna kadar bastığınızda çalışma sistemini ayarlıyor. Yani bu video gevşettikçe daha uzunluyor. Sıktıkça da daha çabuk kavruyor. Yani kavramayla alakalı tamamen kapıştı diyaframın Yani şu şekilde ikinci boğazın açılışıyla alakalı bak Şurada görüyorsunuz ikinci boğazın açılışı Bunun ayarlama mekanizması bu da Bu şekilde ee, Peki aracınızı bu da Şurada da rolanti ayar vidası var Şurada gördüğünüz şu vida Rolanti ayar vidası Bu vida rolantiyi ayarlamaya yarıyor ee, Nasıl diyeyim bunu ya yani gaz pedalının şeyini ayarlıyor yani gaz pedalının kısacası Gazdan ayarınızı çektiğinizde nasıl kalmasını gerekiyor. Mesela aracınız 700 devirdedir. Biraz devir vermeniz gerekir. Buradan bu videyi açarak ne yapıyorsunuz? Yani açarak dediğim, döndürerek yani sağa sola ona göre devire ayarlıyorsunuz. Bu devir döndürdükçe 700 rmp'de çalışıyorsa aracınız yani 700 devirde çalışıyorsa normal çalışma yerine getirmek istiyorsanız 800'e doğru ayarlamak için buradan kullanabilirsiniz. E, bu şekilde ayar yapılıyor. Burada da benzin giriş. Buradan da benzin çıkış. Bu buradan benzin giriyor. Şurada içerideki şamandıra kısmını göstermiştim, siyah kısım. Buradan benzin giriyor, şamandırayı dolduruyor. Şamandıra yukarı kalktıkça orada şamandıraya bağlı küçük bir vidamız var. Bu vida şamandıra yukarı çıktı mı o vida açılıyor. Vida açıldıktan sonra buradan da çıkış yapıyor. Yani kullanmadığı benzini tekrardan buradan aracımızın deposuna gönderiyor. Bu şekilde bir sistem çalışması var. Başka da bir çok böyle tedavis edebileceğimiz bir konu yok yani. Çok böyle bilmeniz gereken bir şey yok. Burada bir ronanti müşürümüz vardı zaten. Burada kırmızı. Bunu bil, çoğu kişi zaten. Bunu internette de bulabilirsiniz. Ben size internette böyle çok arasanız da çok uzun süre aramanızla bulamayacağınız daha doğrusu şeyleri paylaştım. Bunları da nasıl buldum? Tabii ki internet Türkçe olarak değil de İngilizce. İngilizce sitelerden buldum bu karböretörün. Eğer sizde bu karböretörün daha da böyle ayrıntılı çözümüne kavuşmak istiyorsanız, yani daha ayrıntılı öğrenmek istiyorsanız Weber 32-34 karburatör diye aratırsanız TNDE diye aratırsanız bu şekilde bulabilirsiniz. Bu karbüratörün parçalanmış haline ulaşabilirsiniz. Ve ahiretten de İngilizce olarak bu karburatörün hakkında bilgiler de yazıyor zaten. Ee, şimdi biz bunu aracımıza taktığımızda da tabii ki performansına bakacağız. Bu videolarla da oynayacağım. Normalde ben ee, bu videolarla oynamayacaktım ancak hani göstermek amaçlı bu vidalarla oynadığımda aracımızın Bağaltılarda ne gibi sıkıntılar meydana geliyor onu göstereceğim Bir de ayrıyetten Şu Mesela daha önce gösterdiğim kelebeği yarım açma pozisyonu bu Açma işlemini yapmayacak Buradan tamamen kapatıp aracı çalıştırmayı deneyeceğim ve ayrıyetten nasıl gibi Sıkıntılar yaşayacağız Onu göstereceğim Bunun bunlar da tabi ilerleyen videoda görürsünüz daha iyi olur e, Aracımızın zaten çok fazla bir işi kalmadı e, Benim araç aslında normalde daha önceden bitecekti ancak e, bu kar yağdı kar yağdıktan sonra aracımızda antiviriz yoktu antiviriz olmadığı için de bu aracımızın suyu donma yaptı donma yapınca tapasından ufak bir sızıntı verdi su sızındırdı o tapaya da ulaşabilmek için egzoz manifoldunu sökmemiz gerekiyor egzoz manifoldunu sökebilmemiz için 13 mm derin lokmalar lazım e, ben de bunu siparişini verdim bu geldikten sonra da size egzoz manifoldunu söktükten sonra aracımızla ilgili videolar ve, e, videolar gelmeye devam edecek. E, zaten final videosu yapacağım. Araçla ilgili. Artık aracımızın zaten sistemi de takıldı. Park sensörü takıldı. Park sensörüyle ilgili yine bir ufak bir belki video çekebilirim size. E, bir de şunu söyleyeyim. Ara, e, aracın manifold'un contasına da bakacağım. Tabii contadan da bir sıkıntı olma ihtimali vardı. O contasına da bakayım. A'dan Z'ye bir güzel revize edip. E, bundan sonra aracımızın final bölümünü getirdikten sonra genel bir video çekeceğim. Bu genel videoda aracımızın marş basıp ile ilgili e, bu sıkıntıyı çok kişi yaşamıştır. Yani haricinde illaki bir gün de olsa, iki gün de olsa bir gün yaşamışsınız bu sıkıntıyı. Bu sıkıntıların ne olduğunu da sizlerle paylaşabileceğim bir video yapacağım önümüzdeki haftalarda. Maç basıp aracımızın çalışmaması adlı bir video olacak. Bunu e, bunun tabii ki 6 tane sebebi var yani çalışmamasının. Bu sebepleri size sıralayacağım. Yani yani en yolda kalırsınız ya da başka bir şey olur Sizin de yapabileceğiniz şekilde sizlere anlatacağım ee, Çok böyle anahtar, lokma takımı bilmem ne, vesaire Çok fazla da zaten bu işlemi yapmak için gerekmiyor Onları anlatacağım ee, Sizden tek isteğim arkadaşlar Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız benim için yeterli Abone ol, olmanız Yani abone olursanız seviniyorum yani açıkçası öyle sevdim size Bu işi zaten hobi olarak yaptığım için Severek de yapıyorum bu işi ee, Dediğim gibi bir diğer diyarlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın